Hasretle beklediğim bir bayram sabahı geldi annem Siz içeride otururken ben dışarı çıktım oynamak için Sonra bir adam yanıma geldi aldı götürdü beni Aç susuz bıraktı hiç acımadan kıydı bana annem Kızma bana annem ben de herkes gibi eğlenmek istedim Nereden bilirdin ki beni senden ayıracaklar, aklar Kefene bile sarmadan mezara koydular Annem daha çok küçüktüm Senin gözünde, senin gözünde bir melekti annem Vastacı omzuma yükledim annem Gidiyorum sizden çok uzaklara Beni unutmayın olur Kader miydi seni aileden ayıran Yoksa insan mıydı senin canına kıyam İnsan demeye de yüzümüz tutmuyor ki Allah var yukarıda Sen üzülme annem Dilim konuşamıyordu ki Beni anneme götürün diyemedim Ağladım, Sızladım Gecelerce aç kaldım annem Ve bahseden Leyla Aydemir ve Eylül yağlı kara kardeşlerimize Allah'tan rahmet ailesine başkaldım diliyorum.